Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Decathlon'dan aldığımız Çelik Alüminyum konfor modelli Kamp sandalyesini beraber kutusundan açacağız, inceleyeceğiz. Ve normal e, Basic modeli Kamp sandalyesinden farkına bakacağız. Evet, ürün böyle bir pakette geliyor. Bak, koyalım. Evet. Ürün bu şekilde... Herhangi bir kurumuna gerek yok. Sadece açıyoruz. Evet. Bu şekilde yatırabiliyoruz. Böyle bir başlığı var. Sandalyenin böyle burasının e, delikli olması, hava alabilir olması bizi doğada terletmez. Bu gayet güzel olmuş. Ve Şöyle baktığınız zaman da sağlam bir şeye benziyor. Özellikle bunun bu kısmı gayet güzel, kaliteli. Kolda yerleri sağlam. Şu alüminyum çelik olan bacaklara iskeleti gayet sağlam, böyle sağlam hissiyatını veriyor zaten. Arkadaşlar şu başımızı yaslama yeri, e, sesi böyle duyabilirsiniz. İçinde sünger var. Böyle gayet güzel. Onu böyle, böyle buradan söküp böyle yıkayabiliriz zannımca. Bunu böyle takalım. Ürünle ilgili çok böyle fazla teknik detaya girmiyorum. Zaten internet sitesinde bunun açıklaması var. Örneğin işte ağırlığı, kilosu, uzunluğu vesaire diye. Ee, ben daha önce almış olduğum basic modele kıyasla arasındaki farkı görmek için bunu da aldım Ve bunun özellikle şu yaslanıp yer olması benim çok hoşuma gitti. Örneğin kamptayız, doğayı seyrediyoruz ayaklarımızı böyle uzatıyoruz hem böyle yaslayabiliyoruz istediğimiz zaman bunun mekanizması böyle ilk başta bulamayabilirsiniz bu kolları dayadığımız yeri hemen altında bunu böyle kaldırıyoruz kolları sonra arkayı kendimize doğru çekiyoruz istediğimiz yerde bu kolları kapatıyoruz kilitleyebiliyoruz şöyle ben biraz daha yaslanmak istiyorum kaldırdım yaslandım geri kapattım Şöyle mekanizmayı isterseniz alttan bir çekelim. Burada içe girme çıkma yerleri var. Bu aradaki yerlere giriyor arkadaşlar. Bu da yine aynı markanın Basic modeliydi. Aslında ben bu bundan da gayet memnunum. Bunu da doğal kullanıyorum. Bunu biliyorsunuz güzel tarafı şu kahvenizi veya çayınızı veya termusunuzu mugunuzu koymaya yarayan Böyle bir bardak yeri var. O güzel ama bunda o bardak yeri yok maalesef. Tabi bunun da rahatlığı, taşınması vesaire oldukça güzel bir ürün. Fiyatına baktığımız zaman tabi bu biraz daha pahalı bir ürün. Bu kampanyaya başlayan arkadaşlar için şu basic modeli oldukça uygun bir ürün. Bunu aynı zamanda yaşadığınız yerin balkonunda ben gayet rahat kullanacağımıza inanıyorum çünkü Güneşlenmek istediğiniz zaman çok rahat böyle yaslanıp oturabilirsiniz, güneşlenebilirsiniz veya veyahut serinlikte manzarayı seyretmek için yine bu şekilde oturup kitabınızı okuyabilir, kahvemizi yudumlayabilirsiniz. Böyle bir ürün. Kaldırıyoruz, bitiyoruz. Tekrardan kaldırıp yaslanıyoruz.